Efendim herkese merhabalar. Bu hafta siz kıymetli izleyicilerimizin bizden istemiş olduğu kitapların sıralamasıyla beraber devam ediyoruz satır arasına. Sizler Franz Kafka'dan Dönüşüm adlı modern klasikler serisinde önemli olarak kabul edilen kitaplardan birisinin incelemesini istediniz. Pek çok genç kardeşimin de okurken ne anlatmak istemiş hakikaten dediği ilginç bir kitap. Çünkü baştan sona giden hikayede bir e, ailenin içerisinde bir genç çocuğun, anne ve babasına yardım etmek için çalışan bir çocuğun bir sabahleyin böcek olması ve bu böcek olma anıyla beraber öldüğü sabaha kadar yaşadığı çok basit bir hikayeden bahsediliyor. Zaten ince bir kitap. Dolayısıyla bu kitapta şimdi Frans Kafka bize ne anlatmak istediğini anlamaya çalışmakta gençlerimiz zorlanıyor. Ancak Frans Kafka bir hukukçu olarak hayatını geçirmiş, özellikle 1883 yılında doğmuş ve kendi yaşadığı döneminde de kendi yazdıklarının yayınlanmasını arzu etmemiş ilginç bir yazar. Sonrasında elde edilmiş yazıları bir araya getirilerek yeniden kitaplaştırılıyor. Şimdi bu süreç ve bu kitabı okuyan kişi diyor ki bir adam sabahleyin böcek uyansa ne olur? Böcek olarak uyansa ne olur? Ve bu böcek olarak uyandığında önce aile bireylerinden babasının sonrasında kız kardeşinin, ona yardım eden kız kardeşinin, sonrasında işte annesinin yavaş yavaş ondan uzaklaşmalarını, yaşadığı odasındaki eşyaların atılmasını, sonra da bir sabah ölüp gitmesi anlatıyor. Ya ne anlattı şimdi bu adam diye? İnsan sıkıntıya düşüyor. Anlayamadığın bir şey mi var diye bakıyorsunuz. Ama Franz Kafka bu kitabında baştan sona müthiş derecede bilincimize verdiği bir ana argüman var. Franz Kafka burada kendini anlatıyor. Nasıl anlatıyor diyecek olursanız o da şöyle. Kendisi kitabın girizgah tarafında hayatından bir örnekler anlatılırken, Birinci Dünya Savaşı'nda vücudunun çok zayıf olduğu için savaşmaya kabul edilmeyi, askere kabul edilmediği anlatılır. Ve Frans Kafka yaşadığı dönemde farklı düşünen, ateist bir düşünceye sahip olan bir yazar olarak kendisini bir böcek olarak tanımlar. Yani şöyle düşünür. Beraber olduğum insanlar... Ve beraber olduğum insanların inançları, bana karşı olan sevgileri, bana karşı olan muhabbetleri ben böcek olsam devam eder mi ki? Bu bir. iki. Eğer ben e, farklı düşüncemle insanlardan ayrı bir şey olacak olsaydım bir varlık olarak da farklı olsaydım ne olabilirdim? Bakıyor ben diyor böcek olabilirdim. Ben böcek olduğumda neler yaşayabilirdim? İşte da şunları şunları şunları yaşardım. Odası kendi küçük dünyası. Ve bu küçük dünyası diye tabir ettiği yerde aslında müthiş sonuçlara ulaşsam da diğerlerine göre artık bir böceğim diyor. Ama Frans Kafka insan kafasını şuraya götürüyor. Her ne kadar farklı düşünen birisi olursan ol, karşındaki çoğunluk o kadar büyük bir çoğunluk ki bir böcek gibi gelip gideceksin. O yüzden küçük dünyasında dış dünyadan ayrı bir dünya kurduğunu anlatan Frans Kafka ne yaparsan yap. Nihayetinde kendi dünyanı yaşa. Dışarıdaki dünyayı değişmesini bekleme. Seni anlamalarını bekleme. Seninle beraber ortak bir paydada buluşacaklarını bekleme. Sen düşüncen itibariyle, hayat biçiminin itibariyle artık bir böcek gibisin aslında onlar için. Ve hatta kendin için de öylesin. Yaşam standartlarının değişecek, düşüncen değiştiği için. O yüzden dolayı bunları bekleme demenin bir başka versiyonunu bize anlatıyor. Aslında kendisiyle özdeşlemiş olan... Yaşam biçimini kendisini anlatıyor Frans Kafka. Dolayısıyla satırların arasını o mantıkla okuduğumuzda şununla karşılaşıyoruz. Hem trene yetişse bile patronundan azar işitmekten kurtulamaz da deniyor. Çünkü Frans Kafka annesine babasına ihtiyaçlarını için çalışan bir adam. Ama onları anlatırken şundan bahsediyor. Çünkü şirketin kapıcısı saat 5 trenini beklemiş ve gelmediği çoktan bildirmiş olmalıydı. Kapıcı patronun bir yaratığıydı iradesi de yoktu, idraki de. Yoksa hastayım mı deseydi. Ama bu son derece nahoş ve kuşku uyandırıcı bir şey olurdu. Çünkü Gregor 5 yıllık çalışması boyunca bir kez bile hastalanmamıştı. Bu şu manaya geliyor. Biliyorsunuz Almanya'da bir işinin hastalanıp işten yoksun kalması onun için çok kötü bir izlenim bırakır işveren tarafından. Bir diğer taraftan dünyanın geri kalanının Birer yaratık olduğunu anlatan değişik bir ironiyle bize şunu söylüyor. Kendinin böcek olduğunu, diğer canlılardan bugünün inanan, bugünün normal insanlarından farklı olduğunu düşünsen de aslında yaratık olan onlar. Çünkü onlar sabahtan akşama kadar bir dünya meşguliyetindeler. Sen onlara mecburen onlarla berabersin. Gregor kapıyı açmaya niyetli değildi yolculuklarında yaptığı gibi evdeyken bile tedbirli davranıp bütün kapıları kilitlemiş olduğuna sevindi. Yani Gregor normalde o böcek olarak uyandığı sabaha kadar da odalarını kilitli yaşayan bir adam. Ve şunu anlatıyor. Kendi küçük dünyada birilerinin kolayca gelip çıkmasına izin verme sakın. Yataktan kurtulması için en ufacık bir umut bile olsa bu uğurda her şeyi gözden çıkarmaktı. Evet diyor zaman zaman umudunuzla o e, bulunduğunuz pozisyondan çıkıp bazen insanlar kadar rahat olmak istersiniz. Çünkü ateistlere göre ya da farklı düşünen insanlara göre daha e, hayatın içerisinde ve dini yaşayan insanlar böyle yaratık gibi bir koyun gibi tabiri caizse tırnak içinde ifade edilir de o yüzden oradan çıkıp onlarla beraber bir şey yapmayı umut etme diyor. Çünkü sen artık farklı düşündüğün için artık aynı zamanda farklı bir biyolojin de var. Dolayısıyla saplanıp kaldığın yerlerden çıkma umudundan çok kendi içerisindeki zevkin tatminine dolaş. Mesela çalışanların istisnazası hepsi rezil insanlar mıydı? diyor. Aralarında hiç yerinde sadık ve görevine bağlı olan sabahleyin birkaç saat işe gitmezse vicdan azabından deliye dönecek ve bu yüzden yataktan çıkamayacak hale gelecek kimse yok muydu? Yani vardır elbette diyor en az benim kadar farklı düşünebilecek olan insanlar da vardı ama bunların ne yazık ki hayatta benim gibi böcek olmayı bile göze alabilecek bir umutları onlar için olmayabilirdi veya böyle bir inanışları ya da böyle motivasyonları. Son zamanlardaki çalışmalarınız hiç tatmin edici değildi. Gerçi karlı işler yapılacak bir dönemde değiliz. Bunun farkındayız ama hiçbir kârla işin yapılamadığı bir mevsim yoktur Bay Samsa olmamalı da. Diyerek, böcek olduğu için işten atılan adama söylenen cümlelerin beyan edildiği bu arada, insanın kâr etmediği yerde değerinin kaybettiğini anlatır Frans Kafka ve burada da haklıdır. Bir insanın bu dünya hayatında kâr ettirmedikçe başarısız kabul edildiğini anlatır Frans Kafka ve der ki, ben böyle bir hayatta böcek olmayı, böcek gibi düşünmeyi diğerleri gibi koyun gibi olmaktansa böyle olmayı yiyeririm. Ama gelin görün ki böyle olmanın, tek başına yaşamanın ve yeterliliğin aslında insanı nasıl bir yalnızlığa ve ölüme sürüklediğini de sonradan anlatır ve itiraf da eder tabiri caizse. Böyle yaşamaya devam etseniz de çok büyük bir şey beklemeyin. Kendi dünyanızda kendi mutluluğunuzu yaşayın der. Tam da bugünün gençlik kafası yani neden böyle yapıyorsun dediğinizde hiç öyle yaşamak istediğim için, hiç öyle olmak istediğim için, hiç dış dünyayla anlamadığı, anlaşamadığım için kendime ait bir dünya kurguladığım için bu haldeyim abi demiyorlar mı? Ama Gregor ne yapılmasını biliyordu. Temsilci durdurulmalı, sakinleştirilmeli, ikna edilmeli ve sonunda elde edilmeliydi tekrar işi kazanmak için. Gregor'un ve ailesinin geleceği buna bağlıydı. Keşke kız kardeşi de burada olsaydı. Akıllı bir kızdı o. Daha Gregor kımıldamadan sırt üstü yatarken bile ağlamaya başlamıştı. Ve temsilcinin o kadın düşkünlüğünün dikkatini mutlaka üzerine çekerdi kız kardeşi. Yani burada Kafka şundan bahsediyor. İş hayatındaki insanların kadına olan düşkünlükleriyle beraber şehveti anlatmaya çalışıyor aslında. Dış dünyanın şehvetlerine karşılık. Kendi dünyanda oluşturmuş olduğu mekanizmanın bunu anlamasını beklemediyor diyor. Çünkü zaman zaman bu şehvetten ötürü kaybettiklerini yan yana değilsen sen de onlar gibi bazı şeyleri kaybedecek olmaktan asla korkma. Çünkü yeri gelecek kaybedeceksin. Bu sözleri duyan Gregor son iki aydır insanlarla doğrudan konuşamamasının ailesinin hep aynı düzeni içinde yaşamasıyla birleşince kendisinde akıl karışıklığına neden olduğunu anladı odasının boşaltılmasını gerçekten arzu etmiş olmasının başka türlü bir açıklamasını bulamıyordu. Çünkü aileden kayalma mobilyalarla döşenmiş, huzurlu, sıcak odasını istediği yöne engellenmeden sürünebileceği ama aynı zamanda insan geçmişini hızla ve tamamıyla unutacağı bir iğne çevirmeyi gerçekten istiyor muydu Evet gerçekten istiyordu ki Franz Kafka, kendisine bu hikayeyi anlatıyordu. Dolayısıyla insanlardan ayrışma sürecini böcekleşmesiyle anlatıyordu Franz Kafka. Ve bunu şu cümlelerle daha da altını çiziyor. Bir yöntem geliştirmeye başladığında bu süreçte bize anlatıyordu. Gregor'un boş duvarlara tek başına hükmedebileceği bir odaya Gretel'den başka hiç kimse girmeyi göze alamazdı herhalde. Sadece onun izin verebildiklerinin girebildiği bir odadan bahsediyordu. Franz Kafka hatta insanların girerken iğrenebilecekleri çünkü artık Gregor bir böcekti. Dolayısıyla böyle olmaktan da çekinmemek lazım deniyordu. Dolayısıyla bugün uzun zamandan beri özellikle hani farklı giyinmek, farklı durmak, bir pislik gibi adlandırılmak. Hatta biliyorsunuz filmlerde sen bir pisliksin adamım. Gibi bir Amerikan cümlesi vardır ve karşı tarafında evet ben bir pisliyim demesi vardır. Pislik aslında orada kullanılan anlamı şu. Evet ben sizden farklıyım. Siz kendinizi temiz görüyorsunuz. Eğer temiz olan sizsiniz biz de pisliyiz manasını çıkartmaya çalışır. Ve sonra böcek farklı dönem yaşıyor. Artık odasına bırakılıyor. Kız kardeşi ona bakıyor. Sonra bakmaktan da vazgeçecek. Ama bu arada kadınlar odasını temizlemeye başlıyorlar. Odasını boşaltıyorlar. Sevdiği her şeyi alıp götürüyorlardı. Yani diyor sen böyle yaşarken birileri gelip senin hayatına müdahale edecek. Testere senin ve diğer aletlerinin durduğu sandığı çoktan odadan çıkarmışlardı. Evet bazı şeyleri kullanamasan da artık Geçmiş hayatından kalan bazı şeyleri bir yerde biriktirmiş olabilirsin ama onlara dokunacaklar. Geçmişini kurcalayacaklar. Sen geçmişte dindardın, dine inancın vardı ya da bizler gibiydin. Şimdi ne oldu soframızdan ayrıldın diyecekler. Siz onunla aynı sofrada oturamayacak hale gelebileceksiniz. Şimdi de ayakları neredeyse döşemeye gömülmüş. Ticaret okulu öğrencisiyken, ortaokul öğrencisiyken, hatta ilkokul öğrencisiyken üzerinde ödevlerini yazdığı çalışma masasını... Yerinden oynatıyorlardı. Şunu diyor Franz Kafka. E, farklı düşündüğünüz andan itibaren okullarınızın her aşamasında sizi tam olarak anlayabilecek olan insanları beklemeyin. Çünkü onlar bu sistemin yapısını size anlatmakta görevli olanlar. Bir sistem karşıtı olan bu düşünce devam eden süreçte şu ifadeleri yer veriyor. Gregor gecelerini ve gündüzlerini neredeyse hiç uyumadan geçiriyordu. Tıpkı bugünün gençleri gibi. Bazen kapının bir dahaki açılışında ailenin meselelerini tıpkı eskiden olduğu gibi yeniden denetim altına almayı düşünüyordu. Yani diyor zaman zaman dış dünyaya faydalı olabilmek, onlarla iletişime geçmek için bir mücadele vereceksiniz. Ama şimdi size anlatacağım gibi sizin onları düşündüğünüz kadar onları sizi düşündüğünüzü falan zannetmeyin. Aslında farklı düşünen insanlardır diğerlerini düşünen. Diğerleri ise sadece kendilerini düşünürler. Sizi düşünüyormuş gibi yaparlar. Bakın dikkat şimdiki cümleler aile tabanına karşı bu cümleleri çok net bir şekilde öğretmeye başlıyor. Bakımın kötü yapıldığı için sadece öfkeyle doluydu içi. Doluyordu içi. Canının neyi çektiğini hayal edemiyordu ama karna aç olmasa da yine de layık olduğu şeyleri alabilmek için kilere nasıl girebileceğine dair planlar yapıyordu. Artık Gregor'un çok hoşuna gidecek ne yapılabilir diye düşünmeksizin herhangi bir yiyeceği ayağıyla Gregor'un odasının içine itiyordu kız kardeşi. Akşamları da yiyeceğin sadece tadına da bakılmış olsa çoğunlukla öyle oluyordu. Hiç dokunulmasa da hiç aldırmadan süpürgeyle dışarı alıyordu. Böcek kapısında eskiden kız kardeşi onunla konuşmaya gidiyordu. Bu sefer artık atar gider oldu. Yani bir süre sonra diyor. En sevdiğini zannettiğiniz insanlar dahi size böyle davranacaklar. Buna şimdiden hazır olun. Bir fikri değişmenin, bir hayat biçimi değiştirmenin bir bedeli var. Bu bedeli ödeyeceksiniz. Sevgili anneciğim ve babacığım dedi kız kardeşi, anlattığımız kız kardeşi. Ve söze başlarken eliyle masaya vurdu. Bu böyle devam edemez. Bunu siz göremiyorsunuz, göremiyorsanız ben görüyorum. Bu yaratığın önünde kardeşimin adını ağzıma almayacağım. Bu yüzden sadece bundan kurtulmaya çalışmalıyız demekle yetineceğim. Onun bakımını sağlamak ve ona tahammül etmek için bir insanın elinden gelecek her şeyi yaptık. İnanıyorum ki bu konuda hiç kimse bize en ufak bir suçlamada bulunamaz derken, insan vicdanının zannedildiği gibi kesin kurallara bağlanmadığını, İnsanların kendi menfaatleri uğrunda, vicdanlarını temizleme uğrunda kendi yaşam biçimlerini şekillendirdiklerini ya da kendi vicdani şekilleriyle hayatlarına yön verdiklerini anlatır. Bu yüzden bu vicdansızlara karşı okuyucuyu uyarır. Gerçi bütün vücuda ağrıyordu ama işte son günlerine geldik şimdi. Sanki ağrılar gitgide hafifliyormuş gibi hissediyordu. ...sonunda tamamıyla geçecekti. Ya Frans Kafka diyor ki şimdi dikkat et... ...bir an gelecek, tamamen kopacaksın... ...bütün beklentilerin yıkılacak... ...hakikaten böcek olduğunu kabul edeceksin ...ve o böcek olmanın verdiği ağrılar, sızılar... ...dayanılmaz şeyler olacak... ...bir an gelecek, bir an film olacak. Sırtındaki çürümüş elmayı ve onun çevresindeki... ...yumuşak tozla kaplanmış iltihaplı bölgeyi... ...neredeyse hissetmiyor. O yediği yemekle alakalı şeyden vazgeçmesiyle de alakalı bir durum... Bağlı bulunduğu elmadan bahsediyor. Şefkatle ve sevgiyle ailesini düşündü. Evet diyor onlar beni sattılar ama ben onları asla satmazdım. Ortadan kaybolması konusundaki kendi kararı odada bir yere saklanmış. Kız kardeşinin bu konudaki kararından belki de daha kesindi. Kuledeki saat sabahın üçünü duyurana kadar bu boş ve huzurlu düşüncelerle vakit geçirdi. Ortalığın aydınlanmaya başladığını penceresinden gördü. Sonra kafası iradesi dışında tamamen önüne düştü. Burun deliklerinden son nefesi incecik dışarı süzüldü ve Gregor öldü. Hakikatte ise Frans Kafka bunun bir ölümü olmadığını, aslında bir başlangıç olup onlardan kurtulduğunu okuyucuya vermeye çalışır. Çünkü huzurla bir boş düşünceden bizi kurtardığını ...huzurlu düşüncelerin insanı boşa sürüklediğini, aklın daha fazla düşünmesi gerektiğini, kalbi olan hislerden uzaklaştıkça aklın çalışabileceğini... ...böylece kendi adını oluşturabileceği boşluklardan kurtulup doğup dolu bir düşünce hayatına böylelikle geçebileceğini sunarken... ...bu andan itibaren bizler Gregor'un aslında böcekliği, böcek olmayı bir ara evre olarak kullandığını anlamaya başlıyoruz. Bu saatten sonra ölümle başlayan yeni bir süreç var çünkü artık yazdıkları ölümsüz Fransız Kafka'nın. Dolayısıyla o yazım aşamasında geçen süreçte böcek olmayı insanların doğal dindar hayat yaşama biçimlerinin ayrı kalmada yaşanan bir ara form düzeni olarak bizlere anlatıyor. Gregor'un cansız bedenini süpürgeyle epeyce ileriye itti. Kim temizleki kadın? Bayan Samsa süpürgeye engel olmak istercesine annesi bir hareket yaptı ama onu durduram, durdurmadı. O zaman dedi Bay Samsa, Tanrı'ya şükredebiliriz. Hac çıkardı, kadınlar da aynısını yaptılar. Kurtuldular artık böcekten, Hat çıkardılar. Neden? Çünkü ölen bir böcek olmasına rağmen kendi evlatları olduğu için böyle yaptılar. Frans Kafka da şunu söylüyor, onlar hat çıkardılar yani dinlerinin gereğini yaptılar. Ben ise onlardan kurtuldum, onlar sayesinde kurtuldum. Dolayısıyla hayatta kurtulacağımız düşünce biçimleri bazen o düşüncenin sahiplerinin bizleri iteklemesinden dolayı olur. Bir böcek gibi hissedersiniz kendinizi halbuki bu yepyeni hayata geçişiniz için bir ara formdur. Bundan sonra ise o ateizm, sosyalizm neyi yaşayacaksanız apayrı bir kafada ve apayrı bir dünyada bir araya geleceğiz diyor Franz Kafka. Elbette ki bu Frans Kafka'nın kafasındaki, arkasındaki gerçeklerin satıra düşerken yaşanan süreç ve sürüvendi. Okuyucu belki bunu anlamıyor. Ancak hayatının içerisinde belli şeyleri ayrıştırmayı, kendi özel hayat ve düşünce biçiminin ailesi de dahil olmak üzere en sevdiği ve yakınlarına karşı bazen kendisini böcek gibi hissettirecek bir pozisyona sokacağını, ancak sonrasında mutlak bir kurtuluşun, ...yine kendi fikirleriyle mümkün olduğunu bize öğretiyor. Efendim, hep kötü kitaplar ya da kitaplardaki kötülüklerden bahsetmek istemiyoruz. Daha güzel ifadelerle gençlerimizin okuması gereken kitaplardan da bahsetmek istiyoruz. Bu konuda da sizlerden yorum bölümünde yine okumamızı, incelememizi, izlememizi istediğiniz kitaplarınız varsa... ...yazmanızı bekleriz efendim. Ne diyelim... Franz Kafka kendini anlatmış ama bizler kendimizden haberdar olursak okuduklarımızı doğru bir şekilde süzgeçten geçirip ne anlamamız gerektiğini ve ne yapmamız gerektiğini daha iyi kavrayabiliriz. Bu hafta Franz Kafka haftayı yine sizden gelenlerle devam ediyor olacağız. Kalın sağlıcakla.